Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün sizlerle Adobe Premiere Pro 2020'yi kuruyoruz arkadaşlar. İndireceğiz. Sizlerle beraber indirip kuracağım arkadaşlar. Evet isterseniz ufaktan şöyle videoya geçelim. Kısa bir şöyle şey olsun. Evet gördüğünüz gibi burada bir sayfamız var. Program indir diye bir sayfamız var arkadaşlar. Program indirden ben çoğu her şeyi indiriyorum. Güzel bir yer. O yüzden buranın linkini vereceğim aşağıda kesinlikle sponsor fendi zaten öyle bir şey de olamaz. E, buranın linkini direkt atacağım size arkadaşlar. Sonra ekstra ekstra bir de e, şuraya tıkladığımız zaman sizleri bu sayfaya yönlendirecek. İlkte de arkadaşlar tıkladığımız zaman mega yani turbobit var. Turbobiteyi yönlendirebilir. Buraya kullanan arkadaşlarım için burayı yönlendireceğim ama bu linki vermeyeceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kullanacak arkadaşlarım. Sadece girsinler buradan kullansınlar. E, i̇kinci de ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Google Drive çıkıyor. E, Burayı da ayrıyetten vereceğim. Üçte de arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yan disk çıkıyor. Ben de burada sizlerle beraber yan diskten indireceğim arkadaşlar. E, dosyamızın boyutu tam tamına 1.5 GB. Yani 1 GB 500 MB. Şöyle yarım saat gösteriyor ortalama. İnşallah hızımız yükselir. Aynı, 1.7 oldu arkadaşlar. Siz burayı büyük ihtimalle görürsünüzü bilmiyorum ama belki Evet güzel dostlarım. Devam ediyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi burada yüklendi e, dosyamız. Hemen bunu açıyoruz. Sizler arkadaşlar o kadar güzel bir crack dosyası. E, crack dosyası demişim. O kadar güzel bir dosya verdim ki crack bile yapmanıza gerek yok arkadaşlar dosyayı indireceğiz sadece yeri seçeceğiz ve ondan sonra program kullanmaya başlayacağız arkadaşlar o kadar güzel bir program ki yani ee, kesin like atacaksınız çok seveceksiniz biliyorum benim böyle indirme gösterme videolarım bayağı seyrediliyor izleniyor yakındayım ikiler başardı farkındayım teşekkür ederim aynen şimdi Setupta, setup falan arkadaşlar masrafına falan atmayın gerek yok e, sistemi kötü olan setup, egze yer kaplamasın Direkt çalıştırın tek seferde çıksın ondan sonra silebilirsiniz artık, artık. zaten 1.5 GB'lik küçük ufak bir dosya 15 dakikada yükledik Evet Premiere Pro'yu şu anda kuruyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar 39 GB yerim vardı 4 GB yer kapladı gördüğünüz gibi Engil işlemiş buradan Bakalım TR var mı TR? TR olursa güzel olur. TR'miz yokmuş galiba. Varsayılan konumu zaten benim tek isterseniz buradan da konumu değiştir dedikten sonra da arkadaşlar yerel disk C'de ise C, isterseniz sizin D diskiniz varsa D'ye de kurabilirsiniz. Sizler için söylüyorum. Benim C olduğu için tek hard var. Ben oraya kuracağım arkadaşlar. Devam diyorum. Ee, en iyi kreatif uygulaması sunuyor diyor. Sanırım arkadaşlar bunda interneti kapatmanız gerekiyordu. Ee, sizler kapatıp deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Eğer olmazsa tekrardan ben interneti kapatıp e, deneyeceğim. Siz videoyu sonlandırıp öyle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burası bir yüklensin. Bekleyelim. Bu, bu arada arkadaşlar burası yüklenme süresi sizin sisteminize göre değişen bir şey. Ee, şunu da söyleyeyim. En kötü 8 GB RAM'iniz bulunsun arkadaşlar bilgisayarınızda. Yani 4 GB'la falan olursa da birazcık sıkıntı çıkartabilir program çünkü Premiere Pro 2020 sürümü son sürümü olduğu için biraz sıkıntı oluşturabilir sizler için, benim sistemi SSD'li olduğu için arkadaşlar hızlı kuracaktır. 10 dakikaya kadar maksimum 20 dakikaya kadar olmaz ama olma ihtimali de var. 10-15 dakikaya kadar max bu kurulum gerçekleşebilir. Crack'li oyun kuruyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tür e, videoların gelmesini istiyorsanız bol bol like atmanızı sizden rica ediyorum. Bol bol abonede olursanız hepinize çok çok teşekkür ederim. Aynen şu anda 70'te kaldı. Bir dakikadan az kaldığını söylüyor bize. Bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda zaten o kadar kaliteli bir program ki yani kurulum bile kolay arkadaşlar kre bile güzel kolay Camtasia hem e, bu kadar güzel içerik üretmemizi zorlaştırıyor ya da ne bileyim Camtasia'nın arkasından konuşmak gibi olmasın bayağıdan beri ama yani hiç de güzel render al alamadım arkadaşlar onda yani videoyu güzel kaydetmiyor, hep şeyleri kaliteleri bozuyordu arkadaşlar Bunda nasıl çektiyseniz o şekilde kaydeder direkt. arkadaşlar iyi bir ekran kartınız olsun derim iyi bir ekran kartından kastım arkadaşlar yani abartıya gelmeyelim şöyle 1050 ti falan söylemeyeyim 1050 ti zaten 8 GB RAM'de çok güzel çalıştırırsınız rs580'lerde falan zaten onları uçuyor ne bileyim rs550 olur benim de kullandığım gibi benim de sistemi vardı arkadaşlar rs550 ile 8 GB RAM'im var şu anda bilgisayarda i5-9400F e, bir işlemci var. Ben kullanmıştım. O kadar da kötü e, gelmemişti bana. Kasma falan üretmemişti arkadaşlar. İyiydi yani. Evet Adobe Premiere gördüğünüz gibi masa üstünde geldi. Sanırım interneti kapatmamıza gerek yoktu arkadaşlar. Gene bir açılıyor mu açılmıyor mu ona bir bakalım. Deneme sürümü süresi verecek mi vermeyecek mi? Normal şartlarda zaten bu ekranda satın alma işlemleri gerçekleşirdi. Orası gelmedi. Evet arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı diyor şurada. Aynen. Kapattı. Yenine diyelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ekranımın ortasını aldım şu anda. Şöyle çift tıklayıp açıyoruz. Bakalım açılacak mı? Grup bitti değil arkadaşlar. Video fake olmadığını da sizlere kanıtlayalım. Her arkadaşımız yararlansın bu işten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılıyor. Premiere Pro. Bundan sonra inşallah arkadaşlar. Aslıya kullanıyordum artık. Adobe Premiere Pro'ya geçiş yaptım. Sizlerle beraber bu videoda. Evet arkadaşlar açıldı. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı vermeden. Şöyle bir yeni bir dosya oluşturalım. United demiş. Deneme diye. Okey'e basalım. DV falan. Ben de sizlerle ufak ufak öğrencim. Evet şu an çok ufak. Evet. Biraz geç tıklıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama kendine geldi. 300 HLG meleki. Bunlara dokunmuyoruz. Okey diyoruz. Evet. Şöyle bir ekranımız geldi Arkadaşlar şimdi buraya dosya atalım isterseniz ya es, eski şey alalım şuradan çıktı klasöründe bir an durdum arkadaşlar dedim herhalde video çekmeyi bıraktım bu durdu falan sandım da ondan korktum böyle bir an o yüzden bekledim Aynen böyle hem ses dosyası altta üstte de kayıt dosyası olmak üzere Bakayım kulaklığımı takayım şöyle. Sesi bir nasıl almış? Selam arkadaşlar. Bugün sizler... evet güzel. Gerçekten uygulama gerçekten çok hoşuma gitti benim. Burada kırpmayı falan nasıl yapıyoruz tam bilmiyorum ama Keşke şu şurası büyüse biraz ya. Çok küçük geldi. Şurasını büyütebilsek güzel yani. Burası da sesi böyle ayırt ettiriyor herhalde, <gülüyor> bir şey. Aynen, güzel bir program ya ben sevdim. Zevkli bir şeymiş. Bir yer bir şey. Böyle de kırpıyorsunuz sanırım. Unutayım, böyle tekrar başalım. Evet isterseniz, evet kırptık. Böyle başına aldık. şeydek gibi. E, cam mantığı arkadaşlar. cam Camtasia kullanan arkadaşlarım bilir. En böyle en soldan sağa doğru çektiğimiz zaman arkadaşlar videonun başını ya da en sonundaki mesela göstereyim şöyle. Ama hızlı bir program arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi. Reminiz falan biraz daha yüksekse zaten çok rahat kullanacağınızı düşünüyorum ya. Hmm, mesela buradan aldım tamam mı? Ne oluyor? Biraz karışık bir yere. Mesela, bir dakika. Sizlerle ses. Aa konuş. Konu. Evet. Çanlı se ses kaydı yaptık. Anladım. Şimdi bak bunu arkadaşlar. Evet. Mesela bir de böyle şimdi alta kuruyoruz arkadaşlar, indireceğiz. Bir dakika. Şöyle şunu bu dosyayı en başa çekelim şöyle. Bir dakika şunu şöyle. Heh. bunu da böyle küçültüyoruz. Ya kolay program ya. O kadar zor değil. Hemen tek seferde kullanımı öğrenemeyebilirsiniz ama kolay yani. Sevdim. Ben öğrenebileceğimi düşünüyorum. Camtasia'yı ile ben o kadar zor bir sürede öğrenmedim ama yani zor bir zamanda da öğrenecek bir program değil zaten Camtasia arkadaşlar. Programı kullanamayan arkadaşlar için de Camtasia'yı da nasıl indirildiğini göstereceğim sizlere isterseniz. Ulan neymişsin be? Getire getire bitmedi anasını satayım ya. Şu sırf şu an arkadaşlar sizler sesi dinletmek için yapıyorum ben. Yani orada <gülüyor> olayın ses kaydetme şeyini göstereyim de amacım o. Şu an boş boş uğraştım. Hedefim o. Evet, indireceğiz. Ee, i̇ndireceğiz. Evet, arkadaşlar indireceğiz. Çok güzel lan. Ben sevdim programı. Aa burada şeyler var. Metin yazabiliyoruz mesela böyle. Hmm. Merhaba arkadaşlar yaçık mesela. Bu neymiş? Bu da herhalde videoyu kırmak için. Ney? Şu ortayı aldım, sildim. Aa evet, kırmak da kolay. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Bu video kadar olsun. Şunu da silelim. Ben tekrardan buraya dosyalarımı atarım, e, montajımı yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yararlandıysanız abone olmayı. Yani bakın, hepsi farklı. Beğeniyorsanız, beğeniyorsanız beğenin, e, faydalandıysanız like atın arkadaşlar. Çünkü faydalanmamanız imkansız bir video oldu arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.